Bugün 6 Mayıs 2022 Cuma Venüs günündeyiz Yengeç burcunda ilerleyen ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor sabah ve öğle saatlerinde Yengeç burcundaki ay balık burcundaki Mars ve boğa burcundaki Güneş Uranüs ile olumlu açılar yapacak sezgilerimizin ve ilham akışının artması ruhsal açılımlar ve farkındalıklar yaratabilir sevdiğimiz kişiler ve yakınlarımızın duygusal destekleri kendimizi güçlü ve güvende hissetmemiz sağlayabilir Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabilir, çevremizdeki kişilere daha rahat empati yapabiliriz. Ruhsal ve sanatsal enerjilerin güçlenmesi yaratıcı çalışmalarda da başarımızı arttırabilir. Kişisel yeteneklerimizi ve becerilerimizi daha iyi değerlendirebiliriz. Gece saatlerinde yengeç burcundaki ay, balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve hassasiyetimiz yükseleceğinden ruhsal faaliyetler ve sanatsal çalışmalar için gece saatlerini değerlendirebiliriz.